Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'daki matematik kanallarını önereceğim. Bugün videomuza geçelim. <gülüyor> Bu videoda tam tamını 6 tane kanal önereceğim. Bu serinin devamı için videoyu beğenip ve yorum atarsanız çok sevinirim. Benim videoda değinmediğim kanallar olursa, siz de benim bahsettiğim şekilde yorumlar kısmına değinirseniz çok güzel olur. Farklı kanallarda insanların keşfetmesini isterim açıkçası. İlk analımızla başlayalım o zaman Rehber Matematik. Rehber Matematik'te şöyle bir olay var. PDF'ler paylaşılıyor. Bir nevi özel ders zor sorulara da değinen anlatım tarzı olan bir hocamız. Daha önce kullanmıştım. Bazen ara sıra girip bakıyorum yine. Hani neler var neler yok diye. Hala da 49 günde kampını kampında bitirdiği yeni. Erki... Özel ders falan almayı düşünmüyorsanız bir nevi o konseptle gidebilirsiniz. Özel ders tarımlığı videoları mevcut. İkinci olarak Mert Hoca'ya gelelim. Mert Hoca'da konu anlatımları, soru çözümleri, denemeler, canlı yayınlar her şey vardı. Konuyu ilk dinlediğim yerlerden biriydi açıkçası. Mert Hoca gayet güzeldi. O da bir nevi özel ders şeklinde ilerliyordu. Gayet iyi bir kanal işinize yarayacağını düşünüyorum. Benim Mert Hoca'da en çok kullanılmış şey yapmış olduğu TET ve AYT kondisyon kamplarıydı. Farklı yayınlardan mükemmel sorular alıp birleştirmişti, video yapmıştı. Soruların pdf'i yok ama ekran görüntüsü alıp çıktı alabilirsiniz. Videonun ekran görüntüsünü alıp çıktı alabilirsiniz, birleştirip vesaire. O da benden size ufak bir tüy olsun. Soruları yazmaktan düşenirseniz öyle bir şey yapabilirsiniz. Üçüncü olarak Matematik güller yüzü. Efsane anlatımıyla konuların tamamını beyninize çivi gibi çakacak bir hoca. Anlatım tarzı diğer hocaların farklı tahtada anlatıyor. Ve birçoğunuz belki biliyorsunuzdur veya bilmeyenler için. Şöyle özet geçeyim. Urfa'lı olduğu için aksanı şivesi falan farklı, ağzı farklı diyeyim daha doğrusu, şive farklı oluyor. Konu anlatım tarzını anlatırken eğleniyorsunuz, hem konuyu öğreniyorsunuz. Farklı bir anlatım tarzı mevcut hocamın. Kendisi de hemşerim olur. Daha dün görüşmüş kendisiyle. Selam olsun burada Mustafa Hoca. Ya. Dördüncü olarak Matematiğin Fatihi. Matematiğin Fatihi de soru çözümü kanalı diyebiliriz. Farklı kaynaklardan sorular çözüyor. Gerçekten güzel sorular çözüyor. Benim de şurada bir tane var. Orijinal Deli. Geçen bunlardan soru çözmüştü Orijinal Deli kitabında. Çok bundan bir yayın değil. Ama kitabın... İçindeki sorular fevkalade gerçekten orijinal sorular var. Kitabın ismi zaten orijinal deli efsane bir kaynak. Yani bulabilirseniz alın derim. Ama YKS'nin dışında bir kaynak öyle söyleyeyim. üst düzey. Ama soruları gerçekten efsane. Yani bir ders çalıştınız sonra soru çözümü izlemek için Matematik Fatih e kanalına gidebilirsiniz. Beşinci olarak Pisagor Okulu'nu öneririm sizlere. Ali Nesin'in de e, videolarının bulunduğu çok farklı bir anlatıma sahip olan bir kanal. YKS düzeyinde videoları da var ama biraz Farklı anlatım tarzı yani konuya girişler falan çok farklı, direkt hop diye konuya girmiyor mesela Ali Nesin. Bir şeyler anlatıyor sana dolaylı yoldan hop seni konunun içerisine dahil ediyor. Bir konunun mantığını falan anlamadıysanız veya bir konuyu farklı bir şekilde anlatım tarzı istiyorsanız Pisagor Okulu'ndaki Ali Nesin videolarına bakabilirsiniz. Altıncı ve son olarak benim hocam İlyas Güneş'i öneririm sizlere. Zor sorulara değinen anlatım tarzı güzel olan sevdiğim bir hocadır. İlk başlarda ben kullanıyordum bunu. Tip 1, Tip 2. Hocamız belki izliyorsa, genelde tip 1, tip 2, tip 3 işte sonra tip 54 falan aklımda bunlar kalmış. Türev falan çalışıyordum. İlk defa çalışmaya başladığımda benim hocamdan çalışmıştım ben de. Geliştirmişti beni. Sonrasında farklı kanallara önerdim tabii ama ilk başta sıfırsanız oradan bakabilirsiniz mutlaka işinize yarayacağına eminim. Bu videoda benim öneceğim kanallar bu kadar. Sizin de aklınıza takılan veya aklınızda olan... Kanallar varsa şu şekilde yapabilirsiniz. Kanalın ismi hakkında biraz bilgi verebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Önerebilirsiniz yorumlar kısmında diğer kanallarda. Çok sevinirim açıkçası. Veya işte bu kanallardan hangilerini veya hangisini yorumlarda kullandığınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bakalım kimler bu kanalları kullanmış, kimler kullanmamış veya farklı kanallar var mı? Bir bakalım. Ben İsmail Demir. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.